Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Windows 11'i bilgisayarınıza nasıl yükleyebileceğinizi anlatıyorum. Bir de biraz ekran görüntüleri, biraz da böyle görsellikle beraber bilgisayarımıza yüklediğimiz Windows 11'in neler getireceğine kısa bir göz atalım. Belki bilmeyenler vardır aramızda. Windows 11 işletim sistemi 24 Haziran'da Microsoft tarafından düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak. Burada tabi Microsoft şöyle bir şey söylemiyor. Ben Windows 11 tanıtacağım demiyor. Bazı yenilikleri duyuracağım diyor. İşte 24 Haziran'da bizimle beraber olun diyor. Biz de o gün sizlere bu etkinliği canlı yayında anlatacağız, değerlendireceğiz ve deneyimlerimizi aktaracağız. Ama bu etkinlikten önce Windows 11 işletim sisteminin ISO dosyası ki geliştirici sürümü olarak da geçiyor arkadaşlar. internete düştü. Biz de internetten bulduk ve indirdik. Tabii ki geliştirici sürüm olduğu için normal kullandığımız bilgisayara ben mesela Monster kullanıyorum Huma H5. Buna yüklemedim çünkü ne olur ne olmaz eksikleri vardır, hataları vardır, sorunları vardır vesaireleri vardır diye. Ama ne yaptım? VMware'in bir uygulaması var bilgisayarınızda. Sanal işletim sistemi kurmanıza izin veriyor. Zaten çok bilinen bir şey bu. E, bu tarz işlerle uğraşıyorsanız, sıklıkla kullandığınız bir uygulama, onu bilgisayarıma yükledim ve daha sonra bu işletim sistemini sanki sanal bir makineye çalıştırıyormuş gibi aktif ettim. Kurulumu yaklaşık 30 dakika falan sürüyor ama Windows gibi kuruyorsunuz zaten. E, Türkçe desteği şöyle var, e, klavye vesaire dil olarak girebiliyorsunuz ancak arayüzdeki bütün menüler şimdilik İngilizce. Muhtemelen bu geliştirici sürüm olduğu için böyledir diye tahmin ediyorum. Bunun dışında baktığımızda normal Windows gibi çalışıyor. Hatta bazı iddialar bu işletim sistemini hani Windows 10'un bir yeni bir skinle, yeni bir arayüzle, yeni bir tema ile gelmiş hali olacağını da söylüyorlardı. Ki aslında haksız da sayılmazlar bu arada, onu da belirtmiş olayım. Kurulum dediğim gibi çok uzun sürmüyor. Next, next, next tabiri caizse diyerek kuruyorsunuz. İşte ben bir kendi user'ımı, Hotmail hesabım vardı yıllar yıllar önce aldım. Onunla beraber açtım. Şimdi bir bakalım bakalım neler var. Bir ekran kaydı almaya başlayayım bu arada. Şu anda masaüstünü görüyorsunuz arkadaşlar. Özel bir desen var. Böyle hani böyle ne, modern sanat tarzında bir desen var. Bu Windows 11'in standart deseni olacakmış. Yani standart olarak normalde Windows 10'da bir pencere vardı mavi falan açılan. Onun yerine artık bu gelecek diyorlar. Başlat menüsü artık sol alt köşede değil. Şimdi onu söyleyeyim. Artık nerede var? Şu ortada görüyorsunuz bakın şurada. Start menüsü, yani başlat menüsü burada. Başlat tuşuna basıyorum şu anda ve işte bu şekilde bir başlat menüsü geliyor. Artık daha böyle ortada konumlandırılmış bir durumda. Burada işte çeşitli uygulamaları görebiliyorsunuz. Mail var, Microsoft Edge var. Zaten Edge standart olarak da gelmiş durumda. Kalender taklım var, Microsoft Store var, Photos var, Setting var vesaire vesaire. Aslında bunlar şeye çok benziyor, onu söyleyeyim. Hani normal Windows ondan çok da farklı değil. Sadece burada bir Messenger görüyorum. Kalk işte Netflix var, mesela Spotify var. Bunlar herhalde standart olarak geliyor artık anladığım kadarıyla. Böyle bir şeyler de koyulmuş buraya. Benim daha önce hesabımı girdiğim için diğer eşleştirilen şeyler de geliyor burada. İşte ekran görüntüsü almışım mesela onları görüyorum. Bir settings'e bir bakalım. Arayüzde menüde neler değişmiş. Mesela burada aslında çok da büyük bir farklılık yok gibi görülüyor. Arkadaşlar şu anda görüyoruz. Bakın neler var? Sistem var. Devices, phone. Network and Internet, Personalization, Apps, Accounts and Language, Gaming, Accessibility, Search, Privacy, Update and Security diyor. Şu anda aktive değil diyor bu arada sizin Windows'unuz. Evet ben çünkü şifresi yoktu ben doğal olarak olmadığı için de mecburen kurmadık. Bir menüye bir gidelim. Mesela fon menüsüne bir gidelim. Buraya telefonunuzu ekliyorsunuz biliyorsunuz. iOS ya da Android işletim sistemi olması gerekiyor. Android'de de bu arada Google servislerinin olması gerekiyor. Ben denedim ben de. Huawei P40 var. Çalışmıyor. Bu ayrı bir konu. Buradan çıkalım. saat tıklayıp bir ana menüye bir bakalım. Display settings'te neler var neler yok. Aslında bu da yani hemen hemen işte aynı yani. Bir, öyle çok ahım şahımda bir fark görmedim. İşte ekran şöyle olsun böyle olsun gibi ayarları buradan yapıyorsunuz. Ekran ayarlarımız burada. Ses ayarlarımız burada. Ses ayarlarını tıkladık şu anda. Geldi. İşte aktive etmeniz gerekir diyor Windows'unuzu. Burada mikrofona konuşuyorum. Zaten ses de geliyor şu anda. Notification and actions var. Bunlara bakalım. Burada bir şey yok. Focus assistant. E standart şeyler aslında yani power sleep, şöyle olursa böyle olsun gibi şeyler var. Burada depolama alanımız var. Ben 60 GB'lik bir sanal bilgisayar, sanal iş, yer alan oluşturmuştum. Onu kullanıyor şu anda o yüzden öyle görünüyor. Multitasking özelliğine bakalım işte şöyle olursa böyle olur falan. Bunların üstüne hemen hemen şu anki Windows'dan çok da bir farkı yok. Bilgisayarın ismini değiştirebiliyorsunuz. İşte paylaşım. Deneyimleri var, clipboard var, remote desktop var. Remote desktop'un şekli biraz değişmiş galiba evet, biraz şekil olmuş. Burada şu bildirim tarafına bir bakalım, şuralardaki köşedeki sağ alttan çıkan normalde. Bu aslında aynı gibi lokasyon, startup app notifications settings. İşte night light gece ışığı var burada. Bunu eklemişler sanki airplane Mode zaten vardı. Location işte bluetooth bağlantısı yok diyor. Bunlar var. İşte burada takvim, tarih vesaire. Bu zaten network'u görüyoruz. Burada hani bağlantılarımız var. Uygulamalar, yüklenen uygulama burada çıkıyor. Yani aslında böyle inanılmaz bir fark da görmedim ben. Hatta bir de sürüme de bakalım. About e, deyip buradan mesela şu X tuşuna bastığımızda biz apps and future, power options, event viewers işte device manager, network connection falan filan gibi şeyler burada var mesela. İşte desktop var, task desk manager, windows power share. Ya aslında Arkadaşlar normal şu an kullandığımız Windows 10'dan aşırı da bir farkı yok. Onu söyleyeyim. Apps and features'a bir bakalım. İşte uygulamalar ve programlar. İşte bunları burada görüyoruz zaten. Default uygulamalar. Offline haritalar. Apps for website. Video playback ve startup. Yani Startup'u da görüyorsunuz da nelerin başlangıçta çalıştığını. ve Bunları istiyorsanız da mesela kapatabiliyorsunuz. Bunlar da bu güzel olmuş. Bu var mıydı bilmiyorum Windows 10'da ama Windows 11'de böyle bir... Bu şeyden de değiştirebiliyorsunuz normalde, e, görev yöneticisinden de. Evet, Task de aslında çok da bir farkı yok. Gördüğünüz gibi burada normal aslında Windows 10'daki hemen hemen aynısı gelmiş durumda. Anladığım kadarıyla ufak tefek düzenlemeler yapılmış. Tabi bu henüz geliştirici sürümü olduğu için, belki nihai sürüm çıktığında e, tasarım vesaire veya özellikler farklı olabilir. Onun altını özellikle çizeyim. Siz de internetten bulup bu e, ISO'yu bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz ama Önerim arkadaşlar, sanal bir yazılım kurmanız yönünde olur. İşte VMware'in yazılımı var, farklı markaların da böyle ufak tefek yazılımları var. Onlarla birlikte sanal bir işletim sistemi kuruyorsunuz bilgisayarınıza ve sorunsuz bir şekilde en azından deniyorsunuz. denediği zaman da başınız en azından bu şekilde ağrımayabiliyor. Ben onu öneririm, normal kullandığınız işletim sistemi üzerine sakın, sakın böyle patırt diye yüklemeyin. Sonra üzülürsünüz, onu söylemiş olayım. Masaüstü deseniyle ilgili bazı ayarlara bakayım ki çok güzel bir ayarımız var. Burada bu sanat tasarımı mı desem artık ne desem bilemiyorum. Tabi bunları değiştiremiyoruz şu anda çünkü aktive etmeniz gerekiyor diyor. Aktive etmediğimiz için de bunları biz değiştiremiyoruz ama burada farklı farklı background seçenekleri var. Hatta şu anda en sağda görüyorsunuz daha bu normal standart mavinin dışında bir tane farklı böyle benzer tasarımlar. Bunun farklı varyasyonları var görüyoruz şu anda. E bunu internette de bulabiliyorsunuz bu arada. Hani Ben şu an indiremiyorum belki ama e, siz farklı yerlerden bulabilirsiniz. Kilit ekranında da hangi uygulamaların görüneceğini falan da belirleyebiliyorsunuz. Bu güzelmiş, bu hoşuma gitti bu. Fontları falan buradan değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Veya font yükleyebiliyorsunuz. Buradan Start menüsüne bakıyoruz. Burada tabii bunu yapabilmek için de yine benzer şekilde Windows'u etkinleştirin diyor. Taskbar burada ve Device Usage dediğimiz işte hangi arka planı çalışan uygulamaların neleri kullanıp kullanmadığını buradan ayarlayıp görebiliyorsunuz. Bu şekilde olmuş. Yani Windows 11 diyorlar. Hatta Microsoft Windows 11 olmayacak iddiasında da ama mesela baktığımızda da işte özelliklerine de baktığımızda ama bize verilen mesela şuradaki şey Windows 11 diyor. Gösterimmezse Eba'ta girdiğimiz zaman bakın Windows 11 Home diyor. Hatta kurulurken de ekranda bir menü çıkıyor. Onu da göstereyim ekranda. Windows 11'in farklı farklı varyasyonları da var. Pro'su da var. Farklı profesyonel, şusu, busu, farklı model, e, farklı sürümlerini de kurabiliyorsunuz. Böyle bir durum da var. Hani Windows 11 olmayacak, sadece güncelleme olacak diyenler de var. Ama e, benim anladığım kadarıyla bu gerçekten de bir Windows 11 geliyor. Çünkü burada Edition isminde Windows 11 Home yazmaması lazım normalde. Hani eğer başka bir şey olsa da Windows 10 Extended Edition falan yazması gerekiyordu. Ama göreceğiz. Yani bugün ayın kaçı? Bugün ayın 16'sı. 24'ünü 8 gün kalmış, 8 gün sonra e, gerçekten de böyle mi değil mi onu anlamış olacağız. Windows 11 mi geliyor yoksa Windows 10'un güncel sürümü mü geliyor? Hep beraber görmüş olacağız. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu bizim için önemli. Gerek YouTube kanalımızdaki videonun altına, hemen aşağıdaki yorumlar kısmına, gerekse eğer bu videoyu teknolojioku.com adresinden izliyorsanız, izlediğiniz haberin altındaki yorumlar kısmına düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazabilirsiniz. 24 Haziran'da da özel bir canlı yayında karşınızda olacağız ve Microsoft'un ne tanıtacağını, Windows 11'i mi, Windows 10'un yeni sürümünü mü, ya da farklı bir şey mi tanıtıp tanıtmayacağını hep beraber canlı yayında sizlerle beraber takip edeceğiz arkadaşlar. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alırları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.